Evet, sayın başkanım, Sayın Tamam. geçmiş olsun. Nasıl sıkıntı Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği engellerle ilgili. Ee, Engeller Haftası Dolayısıyla düzenlediği bir yemekli toplantı evet. var. Ee, siz de katılıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Yani genellikle e, tabii Engeller Haftası içindeyiz. E, bu haftanın anlamı engellerin yaşadığı sıkıntıların toplumun diğer kesimleri, devletin tüm yöneticileri kesimleri tarafından empati olarak algılanabilmesi için bir farkındalık etkinliği. Bu yemekler de bunun bir parçası. Biz hepimiz hayatımızda kendimize ait olanın ötesinde beraber yaşadığımız kısmen sıkıntı içinde olan insanları da empati olduğu ile algılamaya çalışmamız lazım. Ki bu bizim en büyük hem insan olarak hem de kamusal olarak sorumluluğumuz. Bu yemekler sağ olsun belediye başkanımız bugün bizleri bir araya getirdi. Engelli derneklerimizin, onların temsilcilerinin, yönetimlerinin birçok bireyi burada bir araya gelerek onlarla bir istişare etme zemini de oluşuyor aynı zamanda. Her bir toplantı bir araya geliş aslında sorunun farkındalığını yükseltmek için bir zemin anlamına geliyor Biz bugün aslında yemek bahane onların sıkıntıları sorunlarını hep beraber çözüm bulmak için bir araya geliyoruz Umarım bu farkındalık toplumun tüm kesimlerine kamunun her alanda yayılarak devam edecek Çünkü bugün hepimizde muhakkak şu onu aklımızda tutmalıyız zorluklar herkes için aslında hayat yarınların ne olacağına dair bilinmezlikler barındırıyor hepimizin içinde bir engelli olma potansiyeli olduğunu Kazalar, sıkıntılar, Allah herkesi korusun ama yaşamın gerçekleriyle de yüzleşmek gerektiği. Dolayısıyla farkındalığımızı yüksek tutup bu bireylerin, engelli bireylerin, vatandaşlarımızın sorunlarına duyarsız kalmamak gerekiyor. Bu hepimiz için bir sorumluluk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. 국민 of the level.